Tıbbın çözemediği bir problemi söyleyeyim size. Nedir bu? Amniyon sıvısı eksikliği. Kadın hamile. İnan onlarcasını kurtardık. Evet. Nedir? Sıvı kaybı var kadında. Hem kadının, annenin hayatı tehlikede, hem bebeğin hayatı tehlikede ve gelişim bozukluğu. Ne yapacaksınız burada? Yani doktorun burada... Tıbbın önereceği bir şey yok. Takibe alacağız diyor. Eğer devam sürekli bir kayıp varsa annenin hayatını riske atmamak adına ne yapıyor? Bebeği almak zorunda kalıyor. Evet. İşte burada bakın tıbbın çözemediği şeyi siz taze sıkılmış havuç suyuyla çözersiniz. Bir sabah bir akşam 200-250 mililitre taze sıkılmış havuç suyunu İçeceksiniz ve 4. 5. günde gidin bakalım doktora baksın ultrasonla sen ne yaptın diyecek. Bak taze sıkılmış havuç suyundan eğer kür yapacaksanız mutlak surette gevrek ve körpe olacak böyle kolay bükülen bir havuçsa onu satın almayın.